Diğerim harap oldu kahvesinden geçilmez Bir yaratım var benim ve ben başkalarına seçilmem Yine de sanki bana da ne devam etti Sanki çözdüm gider yalan çıkan ben senin üzüntünden geçilmez İbadetli neyin yoksa yaşadıklarına üzülmem Ben asla sürünmem kendim giderim asla üzülmem Fenasın işlerim var istemiyorsan senin ben Konuşmanı takar mıyım ben sevgire yenilmem Yenilge yedirmem yediremiyorum Değilim elbet kilitli bir değirmendi içinde boğuluyorum. Evet kimse bilmiyor ama bu taş nereden eskidir? Sıktığın tüm yalanların çıkartırım resmini. Kıyafetsiz insansınız parasızlık değildir. Sizlerimden anladığınız para kız ve de seyirci. Serin serin ilanlarım toz yutanlar benimdir. Bilmiyorlar ama bu temrüz yer da serindir. Azarım yanmakta bilmiyorum kimin ben? Kim? Herkesin ben ayrı ben. kapısı var nedenleri benim ben. Seri seri yürümmez bu hayat beni götürmez. İstediğim bura olsa buradan keyfinden geçilmez. Bu anlarım yanma da bilmiyorum kimim ben Herkesin aylıklısı var neden nereye bilin ben Seri seri yürünmen bu hayat beni götürmez İsterdiğim bura olsa buranın keyfinden geçilmez Soğuk mevsim eski bir şey saygı ona emirdir Yerimi dolduramaz kimse sen herkese eğildin Bayıldın eminim sokak biri görünce bendeniz. Sözlerim de derindir İllagal işler sorun yakalayamazsa o sorun Sarayında pahalı olsun gidin fakirlere osurun Girmediniz tekak kaldı denizde gezen yoksun Yaptın yapamadınız para çukurunda yok olun Erkeklik şiddet oldu adam mısın değilsin Bu suça para cezası adam mısın değilsin Aptallık topçu aldı adam mısın değilsin Böyle gerizekarların tüm parmaklara kesilsin Boğazlarım yanlarda bilmiyorum kimin ben Herkes